Selamlar arkadaşlar, OBS eğitim serimizin 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte Streamlabs'e ilk giriş kurulumu nasıl yapılır? Özellikle en çok gelen sorulardan biri buydu bana. Streamlabs para istiyor, Paypal istiyor... Ücretsiz değil mi bu sorusuydu. Evet Streamlabs ücretsiz ve aslında Paypal istemiyor. Gözümüzden kaçırdığımız ufacık bir şey var. Aynı zamanda da Streamlabs para birimim dolar olarak gözüküyor. Donate Bar vesaire açtığında da dolar olarak gözüküyor. Bunu nasıl TL'ye çevirebilirim? Sizlerle birlikte bu videoda bu iki sorunun cevabını vereceğiz. Eğer siz de eğitim videolarının devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı Videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Şimdilik fazla uzatmadan hızlıca videoya geçiyorum. Evet arkadaşlar öncelikli olarak streamlabs.com'a giriş sağlıyoruz. Sonrasında burada sağ üst köşede bulunan login kısmına tıklıyoruz. Sonra burada Twitch hesabımızı tıklıyoruz. Şu an Chrome'umuzda hangi Twitch hesabımız açıksa oradaki Twitch hesabımız buraya geliyor. Ve buradan yetkilendir diyoruz. Ben tabii ki bu video için sıfırdan yeni bir hesap oluşturdum. Ve gördüğünüz gibi önümüze bu sayfa geliyor. Biz herhangi bir ücret ödemeden ücretsiz versiyon kullanmak için choose starter'ı seçiyoruz. Sonrasında aşağıdan continue diyoruz. Ve önümüze şu sayfa geliyor. Burada herkes diyor ki abi ödeme istiyor streamlabs bedava değil ki diyor. Ama biz burada ne yapıyoruz? Buradan hiçbir şeyi tıklamadan sadece alttan continue diyoruz. Önümüze gelen bu sayfadan tekrar skip diyoruz. Ve sonra buradan finish diyoruz. Ve olay bitti bu kadar. Gördüğünüz gibi Streamlabs'imiz açıldı. İsterseniz sağ üst köşede kendi profil fotoğrafınıza tıklayıp şurada gördüğünüz İngilizce kısmını Türkçe yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Streamlabs'imiz Türkçe oldu ama tamamen %100 bir çeviri yok şu anda. Aşağı yukarı %80-%90 civarı Türkçe'ye çevrilmiş durumda. Sonrasında en aşağıya iniyoruz. Ve buradan settings kısmına tıklıyoruz. Sonrasında bağış ayarları sekmesinin altında tekrar ayarlara tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada para birimi USD olarak gözüküyor. Hemen burayı tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi en altın bir üstünde TRY olarak önümüze çıkıyor. Buradan TRY'yi tıklıyoruz. Sonrasında en aşağıya inip ayarları kaydet dediğimizde Para birimimiz Streamlit'te TL olarak değişmiş oluyor. Sonrasında tekrar analitik kısmına geldiğimizde gördüğünüz gibi buradaki para birimimizin TRY olduğunu da görmüş oluyoruz. Bunun haricinde başlangıçta Streamlit'te yapmamız gereken hiçbir şey yok. Bu şekilde giriş sağladıktan sonra chatimizi, takip bildirimlerimizi vesaire